Seyir halinde bir gemi düşünün. Dalgalar arasında bat'a çıka ilerliyor. Bir yandan da sert bir rüzgar var. Geminin helikopter inişi için hazırlanmış alanına, iniş için pilot gerçekten limitlerin zorlandığı bir yaklaşma ile gelebiliyor. Helikopter yerde adeta pençe gibi yakalanıyor ve emniyetli iniş gerçekleştiriliyor. İşte bunun için gemilere özel bir sistem kuruluyor. Kanada'nın ambargo nedeniyle Türkiye'ye satmadığı, Zorlu şartlarda helikopterlerin gemiye emniyetle inmesini sağlayan sistem artık yerli imkanlarla geliştirip üretiliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma ile STM ve Altınay Savunma yerli sistemi geliştirdi. Fabrika kabul işlemleri Aralık 2022'de tamamlanan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerleştirme ve Tedariki Projesi ilk olarak TCG İstanbul Gemisi'ne kurulacak. Gemi entegrasyonu sonrasında Mart 2023'te liman kabul testleri ve Eylül 2023'te de gemi programına uygun olarak helikopterle beraber deniz kabul testleri yapılacak. Dünyada bu tür sistemleri üreten az sayıda ülke var. Bunlardan biri de Kanada ve Kanada merkezli Indel Technologies. Halen ASIST olarak adlandırılan Hava Aracı Gemi Entegre Güvenli ve Geçiş Sistemi Deniz Kuvvetlerimizin Gabya, Barbaros ve Milgem gemilerinde kullanılıyor. Deniz Kuvvetleri yeni gemilerden TCG İstanbul'a kurulması hedeflenen sistem Kanada ambargosuna takıldı. Biliyorsunuz Kanada TB2'lerde kullanılan kamera konusunda da Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Yaşanan sıkıntıların ardından Savunma Sanayi Başkanlığı bir proje başlattı. STM ve Altınay çok kısa sürede helikopter yakalama ve transfer sistemi yerleştirme ve tedariki projesini çizdi ve üretime geçti. Sistem şöyle çalışıyor. Helikopter pilotu iniş için alçalmaya başlıyor. Son yaklaşmada helikopterin iki tarafında bulunan lazer ile gemi üzerindeki kamera sistemi temasa geçiyor. Helikopterin gemiye göre hangi noktada olduğu hassas bir şekilde belirleniyor, sistem milimetrik çalışıyor. Sonrasında ışık sistemi, pilotun sağa sola veya yükselip alçalma bilgisini iletmeye başlıyor. İniş platformu üzerinde, rayda ileri geri hareket eden ve helikopteri tutmayı bekleyen araç da hazır olarak platformda helikopterin inişini bekliyor. Pilot, sistemde doğru yerde olduğunu gördüğünde, helikopteri platforma bırakıyor ve altta onu takip eden araç helikopterin altından sarkan kolu tutuyor. Araç pençe olarak da adlandırılıyor. Zorlu şartlarda helikopter farklı noktalardan zincirle güverteye sabitleniyor veya hangar müsaitse bu araç ile çekilerek hangara alınıyor. Evet, uzun zamandır ambargo nedeniyle alınamayan sistem sonunda STM ve Altınay'ın ciddi çabalarıyla yerleştirildi ve ilk olarak TCG İstanbul gemisinde kullanılmaya başlanacak. Bundan sonra Türkiye'de yapılacak diğer gemilerde de bu sistem kullanılmaya başlanacak. İlerisi için STM ve Altınay sistemin ihracatı içinde önemli bir kapasiteye kavuşmuş durumda.